Çok garip. Şehirde kimse gözükmüyor. Nerede bu kadar insan? İşte orada. Şimdi sorarım sana. Korktunuz mu yoksa benden? Neredesiniz? Çıkın hadi. Şehirdekiler karşıma Beklesem, çıkın. Bekle hadi. Karşımızda duracak bir kişi bile kalmamış. Bu şehir artık bizimdir. Güneş doğarken yemyeşil çayırların üstüne... Sevgiyle besleniriz. Süt aşkı kalbimizde. Buradayız aşkım. Uyar rüya görüyorsun aşkım. Suttur süteşin aşkı. süt aşkı. Süteşin aşkı. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar güzel. Doğayla içeceğiz resmen. Burada bir inek var. Gerçekten süper bir gün. Şu doğanın güzelliğine baksana. Her şey çok güzel değil mi sevgili inekçik? He? İnek! Nerede bu inek? Nerede? Onalız! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Onalız hayır <Gülüyor> yardım edin. TikTok adam peşinde. Tebe aşkım uyan ya, uyan uyan. Ne oluyor? Tebe yaz. TikTok adam peşimdeydi. Çok kötü bir kabus gördüm aşkım. Olamaz aşkım şuna bak. Bu fakir ve Kerem komiser değil mi? Ne yapacağız zengin? Ne olmuş fakire? Baksana. Çabuk çabuk eve gidiyoruz. Takip et. İşte bu. Artık benim kontrolümdesiniz fakir ve Kerem komiser kumandayla sizi yönetiyorum. Yakında bu şehir bizim olacak. Hadi, hadi çabuk çabuk hızlı olun. Ya baba nereye gidiyoruz biz söylesene. Sadece takip edin bir şey sormayın. Hadi çocuklar kapıyı kapatın. Arda, Ayça hadi. Geliyoruz anneciğim. Çabuk çocuklar çabuk hızlı olun. ay beni de bekleyin. Gel hadi gel çabuk. Aslı polis kenardan gel görmesinler. Tamam haydi çabuk kuyuşun kuyuşun. Bu tarafa doğru gelin haydi çabuk. Bizi görmesinler. Buradan bir şey gözükmüyor. Birazcık yaklaşalım. Şehirde ne olup bitiyor göremiyorum bile. Haydi bakalım bas şu düğmeye. İlerle. Biraz yaklaşın bakayım şu şehre. Başka kimse gelecek mi? Bekleyelim isterseniz. Gidelim zengin gidelim. Siz neden yalnız eşya almadınız? Ya zengin aceleyle çıktık zaten. Hüsamettin nerede? Hüsamettin'in nerede olduğu belli değil. Sürekli geziyor. Bakın eminsiniz değil mi bir şey unutmadınız? Gidelim artık yoksa bu mutant zombiler hepimizi öldürecek. Evet haklısın. Hadi hadi çabuk. Ne be Allah Allah nedir bu titreme? Huysuz yoksa sen mi yapıyorsun? Ne ben yapacağım oğlum manyak mısın? Hoşum ne oluyor ya dışarıda? Ben mi dışarı bakayım? Siz burada kalın. Recep! çabuk aşkım. Tamam sıkı tutunun. Baba dikkatli sür. Tamam tamam sıkı tutunun gidiyoruz. Koşun çabuk hızlı olun. Hadi hadi gidelim kardeşim bu şehirden koşun çabuk. Haydi haydi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu sesler ne? Ne oluyor? Eyvah! Çıkın çabuk mağaradan çıkın. Ne oluyor baba? Ne oluyor? Kaçın çabuk kaçın beni takip edin beni. Olamaz. Çabuk çabuk kızda olun, herkes koşsun çabuk. Baba, bizi bekle baba. Oysuz aşkım beni de bekleyin lütfen. Tamam, siz şimdilik burada kalın. Eğer ki bir şey olursa zaten kumanda elimde. Şehre girersiniz. Şimdilik tek başıma gireyim. Onları şehre sokmayacağım. Şimdi onları şehre sokarsam şehri paramparça yaparlar. Eğer ki zor durumda kalırsam kumanda da bir tuşa basmam yeterli. İşte o zaman gelirler ve şehri paramparça yaparlar. Gidiyorum. Bu eve girip her şeyi kökünden çözmemiz lazım. Zengin gitme. Evet zengin amca sen de tuzağa düşersin. Bakın şu anda Çeki şehrimizde. Beni tuzağa düşürecek hiç kimse yok. Şimdi bu eve girersem çekinin laboratuvarındaki mekanizmaları kurcalayarak belki bu işi çözebilirim. Fakiri ve Kerem komiseri bir kumandayla kontrol ediyor. Büyük ihtimal o kumanda bir bilgisayara bağlı. Eğer ki o bilgisayarı bozarsam. Evet bu sayede onları kumandayla kontrol edemez. Aynen öyle. Şimdi gidiyorum ben. Şu eve ulaşıp oradan da Çeken'in laboratuvarına geçeceğim. Babacım köpek balıkları var. Zengin yerler seni. Yapacak bir şey yok. Selam ben geldim. Hı? Hüsamettin. Hüsamettin. Sonunda Hüsamettin geri döndü. Sakin olun buradayım işte. Her şeyi biliyorum merak etmeyin. Hüsamettin beni şuradaki evi ışınlayabilir misin? Çocuk oyuncağı. Haydi gidelim o zaman. Gidiyoruz. İşte gittiler. Haydi zengin amca gidelim ve herkesi kurtaralım. Tamam Hüsamettin Gidiyoruz. <Gülüyor> Şimdi burasını paramparça yapalım. Tamam zengin amca, tüm makineleri parçalayalım. Bu Saydem zombi çetesini kurtarmış olacağız. Tebde Çeki artık Fakir ve Kerem Konseri'nin kumandayla kontrol edemeyecek. Umarım başarırlar. Hadi İsmetdin, hadi zengin, başarım bunu lütfen. Çok garip. Şehirde kimse gözükmüyor. Nerede bu kadar insan? İşte orada şimdi sorarım sana. Korktunuz mu yoksa benden neredesiniz çıkın hadi. Şehirdekiler karışıma çıkın! Karşımızda duracak bir kişi bile kalmamış. Bu şehir artık bizimdir. Şişt, buraya bak. Tamam. Ne oldu? Neden korktun? Sakın yaklaşayım deme. Elimdeki kumandaya basarsam her şey biter. Basarsam bas bana ne. Eğer ki bu kumandaya basarsam arkamda görmüş olduğun mutant yaratıklar şehre saldırır. Ama onlar buraya gelene kadar ben seni çoktan yemiş olurum. Haydi Üsamettin her yeri kıralım her yere. Tamam zengin amca bilgisayarı parçalıyorum işte. Parçala Üsamettin hepsini parçala. Burayı yerle bir edelim zengin amca her yeri kıralım her yere. Tamam işte son olarak burası. Burayı da kırayım. Eh gel buraya. Hayır. Sana basarım demiştim. Ha? Sana demiştim basarım diye. Şimdi şehre saldırsınlar da gör gününü. <gülüyor> Sanırım elindeki kumanda bozuk. Çünkü mutantlar olduğu yerde duruyor. Ne? Hayır bu nasıl oluyor? Gelsenize buraya çalışın. Çalış çalış diyorum çalış. Gel buraya şimdi sorarım sana. Çalış çalış. Çalış artık. Şey ee. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Ben aslında şehre saldırmayacaktım. Arkadaş olmaya geldim sizinle. Senin ben var ya. Helal bir helal kardeşim, korkusuz şirik. Baba, aslan babam benim. Şimdi ben senin abayım. Bu neden çalışmadı ya? Çalışması lazımdı. Herhalde bir arıza çıktı. Haydi baba, ye onu baba, ye lütfen ye onu baba. Evet kardeşim hak etti. İşte kırmak için yaradı. Zombiler canlandı. Zombi kral da buradaymış. Selam çocuklar. Hüsamettin, haydi bizi buradan ışınla. Tamamdır ama bir saniye. İşte şimdi ışınlayabilirim. Sıkı tutunun gidiyor. İşte geldik. Artık buradan gidelim. Herkes sıkı tutuşsun. Işindeniyoruz şehre. Of, ne oldu bize? Neredeyiz? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neresi burası? Şu anda neredeyiz biz Kerem Komiser? Hüsamettin'in yardımlarıyla şehirde her şey düzelmişti ve eski haline dönmüştü. Kötü bebek Chucky ise yaptıklarından dolayı sonsuza kadar hapishaneye kapatılmıştı. Şunu unutmayın arkadaşlar. Minecraft Portileri şehrinde aksiyon hiçbir zaman bitmez. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor>